بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعني فيه على صيامه وقهامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا ها diyen mod Allah Allah'ım bugün de oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol bugün de sürtme ve günahlarından beni uzaklaştır bugün de sürekli olarak seni zikretmeyi bana nasipyle tavufu günle ey. Yolun şaşanları hidayet eden. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünün duasında aslında Allah'tan iki tane önemli meseleyi istiyoruz. Birincisi gece namazı ve teheccüd namazıdır. İkincisi Allah her zaman aklımızda olmaktır. Yani Allah'ın Zikri, Allah'ın yadı bizim aklımızda olmasıdır. Çok önemli de bu iki mesele. Niye? Çünkü eğer insanın aklında büyük bir insan olursa her zaman onu düşüner. Onun konuşmalarını düşüner. Onun hareketlerini düşüner. Onun isteklerini düşüner. Nerede kalsa bu büyük zat Allah'ın kendisi ola. Sen Allah eğer her zaman senin aklında olursa sen Allah'ın isteklerini ve Allah'ın buyurdukları üzerine yaşayacaksın. Ve aziz kardeşlerim Ramazan ayında en önemli ibadetlerden bir tanesi teheccüd namazıdır. Teheccüd namazına kalkan insan belli olur ki Allah bunun aklındadır. Allah bunun yadındadır. Allah bunun kalbindedir ki gece yarısı herkesin uyuduğu zaman təhəccüd namazına kalkıyor. Bu ikisinin çok ciddi bir şekilde birbirleriyle irtibatı var. Təhəccüd namazı ve Allah insanın aklında olması, yadında, hatırında olması. Çünkü insanın eğer hatırında Allah yoksa təhəccüd namazına kalkamaz. Mümkün değil. Təhəccüd namazı nasıl Kolaylaşıyor, Allah insanın muhabbetini kalbine yerleştirdikten sonra insan kolay bir şekilde tähüccüd namazına kalkar. Zaten uyumaz. Peygamber Efendimiz niye bu kadar rahat gece namazları, tähüccüd namazları, gece ibadetlerine meşguluydu? Çünkü Allah'a aşıktı. Allah insanı kendine aşık yaptıktan sonra ibadetinin helavetini de ona verir. Bu ikisinin arasında böyle bir irtibat var. Bunun için biz de bu. Bugün istiyoruz ki Allah'ım bana önce o kendi zikrinin helavetini ver ki ben de kakım gece namazı teheccüd kılım ve seni ibadet edin. İnşallah Allah hepimize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm